Bugün 30 Nisan 2023 Pazar Güneş günündeyiz Başak Burcu'nda ilerleyen ay güne çalışkan ve titiz enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay balık burcundaki satürne karşı açıda olacak güne melankolik ve ciddi enerjilerle başlayabiliriz görev ve sorumluluklarla ilgili otorite pozisyonlarıyla görüşmeler ve yazışmalar yapabiliriz zaman zaman geleceğimizle ilgili konularda endişe hissetmemiz karamsar düşünceler içinde olmamız mümkün Fazla detaycı ve eleştirel olmak yakın ilişkilerde sorun yaratabilir. Sinir ve sindirim sistemimizde daha hassas olabilir. Başak burcundaki ay, öğleden sonraki saatlerde Boğa burcundaki güneşle üçgen görünümü yapacak. Kendimizi huzurlu ve güvende hissedebileceğimiz koşullar oluşabilir. Açık havada ve doğada zaman geçirmek, hobilerimizle ilgilenme keyif verebilir. Karşı cinsle ve aile üyeleriyle de ilişkiler öğleden sonra akşam saatlerinde keyif verebilir. Uzun zamandır görüşüp konuşamadığımız kişilerle iletişim kurabilir, bir araya gelebiliriz. Bazı geçmiş konuları konuşup çözüm bulmamız da mümkün. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.